Selam millet, Minecraft yeni bedava yeni member'ım. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte daha önceki videoda çok yoğun ilgi gördüğü için bugün ikisini çekiyorum. 3 tane sizlere yeni ve FPS boost tek paketler tanıtacağım ve 16x olacak arkadaşlar. 189'a uygun tekstür olacak. Ama videoya geçmeden önce abone olmayı ve beğenmeyi ve yorum atmayı gerçekten unutmayın arkadaşlar. Buna böyle bir şey çok büyük deseek yakında 1000 bin 1001 bin, bine bin, bin, bin abone oluyoruz arkadaşlar. Hepinize çok teşekkürler. Hadi videoya geçelim. <Gülüyor> arkadaşlar genelde benim Fit'tan sonuncu sevdiği için ben de sonuncu videoları anlatmaya karar aldım bu arada. Hem siz sonuncu seviyorsunuz hem de Craftrise benim FPS'im düşük olduğu için siz böyle yorumlar attığınız işte bence son oyuncu çekmeniz videoları gibi. Ben de bunları e, okey dedim ve okey dedim ve şimdi son oyuncu gelmeye devam edecek. Haberiniz olsun. E, kral fazla çok video çekmeyi düşünmüyorum. O zaman bence textbook'imize gelelim arkadaşlar. Bence şu hani bu zırhım baya bir şey olmuş. Böyle textbook birazcık daha böyle win Texture pack'in birazcık daha böyle arkadaşlar vintage. Yani şöyle e, eskimsi bir text pack. Böyle tarihi eser bir text pack gibi. 16x'e bence güzel bir fikir oluşturup. Üzerinde güzel bir çizimler yapıp. Böyle bir text pack çıkarmışlar. Ben beğendim. Adam bu arada bayağı üstten geliyor bize. Ama bloğumuz yeter mi acaba? Adamı şey yapmaya. Hayır. Ya abi. Evet kırıldım. Kırıldım ama öldüreceğimi düşünüyorum. Oluyor böyle şeyler arkadaşlar. Olabiliyor. Block koyacak. Okey. Abi. Tam aldık adamı. Bence yatak kırılı boyunu kazanabiliriz arkadaşlar. Kendime güveniyorum. Kaç kalıcı alacağım şuradan? Buradan adam ben bunu alıyorum ve bir tane de altın elma alıyorum arkadaşlar. Şöyle hızlıca üste doğru gideceğim adamı kıracağım. Ya sevildiğim bu serinin yenisini çekmek beni mutlu ediyor. Çünkü gerçekten iyi izlenmiş video arkadaşlar. Ben, ben videonun çok fazla reklamını yapmadan yeni izleyiciler. Aramıza katılmaya başlamış. Hepsine çok teşekkürler. Umarım kanal hoşunuza gidiyordur. Hoşunuza gidiyorsa arkadaşlar. Çok güzel mutlu oluyorum yani. Adamı kesebilecek miyiz merak ettim şu an. Kesemeyeceğiz büyük ihtimalle ama... Bakalım eğer kesebilirsek... o çok iyi çok iyi adamı kestik adamı kestik bence bu oyunu kazanabileceğiz arkadaşlar bu oyunu kazanabileceğimizi düşünüyorum. Sizler için hani videolarda enerjimi çok fazla düşünmemeye çalışıyorum. Normalde enerjisi o yüksek olan bir insan değilim çok fazla da konuşmanız da kanalın ismi bu yüzden sessiz bey ama konuşmaya çalışıyorum. Beraber iletişim kuralım. Yayınlarda olacak bu arada yakında 1000 abone dediğimiz gibi geliyorum 1000 abone oluyoruz arkadaşlar çok güzel bir an olacak. Belki 1000 abone de yayın açarım ve yayınlarda olmaya başlar yayın yapmayı düşünüyorum. Ateş topu aldım tek sürekli ateş topunun görünüşü çok garip bu arada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir top ama nasıl bir top böyle alev uç içinden böyle patlama animasyonu gibi yapmışlar. Ve çok tatlı olmuş text pack. Bence Seven'ine sevilecek bir text pack. Ben hani normalde pek oynayacağım text pack değil. Kılıçın yani kılıçları çok güzel. Öncelikle onu söyleyeyim. Ama onun dışında bence Seven çok iyi sevecektir bu text pack'i. Bence ortaya gideyim Enderper alayım. Çünkü ben onları baya yavaş yapıyorum. Ee, videonun süresi açısından da baya uzun sürüyor. O yüzden bence şey alsam daha mantıklı olur. Adam geldi bu arada. Tamam. Tamam. Var, yiyelim hemen ee, adam bizi bildiğiniz saygı atıyor herhalde bizi çok sevmedi gibi makronize demiş anlıyorum peki peki peki peki ben makroyum harikayım çok iyiyim Aynen elm almaya devam edelim bir de blok alalım arkadaşlar şöyle ok 64 tane blok bana yetişer, yeter diye düşünüyorum hemen ortadan gidip emir alacağım 3 tane 4 tane artık enderpearl ne kadar istiyorsa büyükmen 4 tane falan istiyordu ee, Bir su kovası alsak da iyi olur aslında dur su kovası içinde geri döneceğim Adam yine geldi Adam bizi öldürmeye devam ediyor ve öldürmeye çalışıyor yani anlamadım ama 6 tane golden apple'mız var. Adam nereden geliyor hala anlamadım bu arada hangi base'den geliyor. Büyük ortadan dolaşıp geliyor. Yapmasa çok tatlı olur aslında. Ay abi heyecandan su kovası koyamadım. O kadar düşeceğimi zannettim ki kendim orada ölüme bırakmıştım. O yüzden altıma su koymadım. Bir dakikinde su koyacağım yani artık nereden düşersem düşeyim. Tık evet, videolar sonuncu da gelecek. Çünkü hem sizin görüşleriniz hem de mantıksal açıdan sonuncu video çekmek daha mantıklı arkadaşlar. E, bu yüzden videolar sonuncu da devam edecek. Craftyza'da da ara sıra tadımlık içerikler çekelim diye düşünüyorum. Belki girdiğimiz zaman Craftyza'da videolara daha fazla yoğunluk verelim. Belli olmaz. E, ama siz şu anda istenilen hem de sizin istediğiniz hem de mantıksal açıdan yani FPS e arasından son daha mantıklı arkadaşlar şöyle burayı da kırdık ve da kazandık ne yatak hırsızı enirme başarılı kazanmışız harika Bu arada herkes kırıldı şu anda yani kime dalarsak harika bir şekilde ölecek ee, hemen şuradan da zırhımızı dalalım Arkadaşlar bence çok güzel ee, kendimizi de geliştirdik Aa, burada Tamam bir tane vurduk altına blok koydu güzel hadi Sekiz canı var. Bence arkasından gideyim. Hadi. Yes. Bu ilk tek sweep'imizde ve ilk elden çıkardık arkadaşlar. Bayağı taktikli bir şekilde oynadım ama çıkardık. İkinci tek sweep'e geçebiliriz. Umarım uçtuza gitmiştir. Evet arkadaşlar, ikinci tek sweep'imdeyim ve gördüğünüz gibi bu sefer de e, kılıcı mükemmel olan ve gerçekten çok tatlı bir tek Bu arada az önceki oyun gerçekten çok heyecanlıydı. Evet, bu tek sweep yorumladığımda aslında ilk bakışta Bence çok böyle eskimsi tarzı yapılmış yine yani eski Tetris'ek gibi. Ee, piksel piksel yapılmış. Zaten 16x piksel piksel olması gerekiyor bu arada. Ben beğendim açısı. Yani oynanabilir mi Tetris'ek ve biriler için özel olarak crosshair yapılmış arkadaşlar. Biliyorsunuz birilerlarını kullandığı bir crosshair tarzı var. Gördüğünüz gibi şu tek şu crosshair'lık ekranın ucundaki crosshair. Bu crosshair'ı kullanırlar genelde ben biriler değilim, PvP'ciyim ama yapacak bir şey yok. Bunu kullanacağız çünkü Tetris'ek yani kendilerinin yaptığı bir şey bu. Şu arkadaşı şöyle eklesek Vurduk bir tane harika. Şöyle gidelim aşağı doğru çok hızlı bir şekilde. Hop bunu kıralım. Şimdi ben mesela eski youtuberlardım ama Belvars'ta, Sonuncu'da veya Scruffy's'da insanlar yeni youtuberlara alışık değiller. E, çünkü insanlar her zaman böyle bir tane youtuber olsun ona, ona abi abi deyip onu izleyip sürekli işte yeni youtuberlar eziktir falan filan diye şey yapıyorlar. Çünkü genelde e, youtuberlar e, işte şu anda gündemde olan youtuberlar genelde hep böyle beraber video çektiği insanlar izleniyor sadece. Onun dışında kendi gelişmeye çalışan youtuberlara hiçbir destek verilmiyor. Çünkü insanlar izlemiyorlar sevmiyorlar ama şans veren izleyici sayısı da çok az. Bence yapmanız gereken şey herkese bir şans vermek. Benim yaptığım gibi ben de şans veriyorum. İzliyorum. Bakalım eğlenceli ses alıyoruz. izlemeye devam ediyorum. Ben de YouTube izleyicisiyim. Çok fazla tonoloji ve craft wise YouTuber'larını izleyen insanlardan değilim. Ee, yabancıları izliyorum ben genelde. Bilenler olur mesela. Net olsun. işte Dream, Dream olsun. Yani ne bileyim. Farklı farklı yabancı YouTuber'lar olsun. CaptainSparkless mesela. Yıllardır var adam. Ee, Dream mesela yeni çıktı. Ama şu anda gündeme oturdu mesela. En ünlü YouTuber'lardan biri. Bu arada son textpack'imizdeyiz arkadaşlar. Ee, bakalım bu sefer bize gelmeye çalışan arkadaşlar olacak mı? Bu. bu arada textpack'imize kırmızı edit bir textpack. Ee, Bunları kurası yeri çok değişik olmuş. Adam bu arada bize geliyor. Hop şöyle yolumuzu yapalım arkadaşlar. O korku yok kardeşim. Korkmayacağım. Korkmayacağım. Korkarak yol yapılmaz. Korkanın çocuğu olmaz. Şöyle hop. Şöyle hop. Hop. Aa! Evet. Düşeceğimi biliyordum. Adam yolu e, tamamlasın diye düştüm arkadaşlar. Ee, buranın ortası da böyleymiş bu arada. O ortası çok güzel. Bu haritayı beğendim. Bu harita güzelmiş. Bak bu harita tatlıymış. Bu harita iyiymiş yani. Böyle bunla, bunlarla gelin kardeşim. Bana niye öyle abuduk subuduk. Ee, Hımm. Hmm, aynen kardeşim <gülüyor> aynen kardeşim sen benim yolumdan geçecektin sonra bedi kıracaktın işte sonrasında böyle beni öldürecektin falan filan aynen aynen aynen aynen. şöyle o bunu kıralım kardeşim sonrasında hop. tamam tamam dört kalbi var bence bir şey olmaz oradan gondolif alıp yiyecektir ama e, ben gidip direk kesersem bence iyi olur abi şöyle hop şunu yani bu böyle niye abi nasıl gelmezsin bana ya Heh, şöyle koy. Adam yatağına bakıyor. Yatağım nerede diyor. Şaşırıyor. Üste doğru çıkıyor. Harika. Villagers'in kardeşim. Villagers'in. Tam artık arkadan biz... ay, Biz giderken... Ayy ne yaptığına da bakabiliriz. Ben bunu kullanmayı bilmiyorum ki. Neyse. Bence ateş topu alacak paramız da varmış. Bence bu adamı... Bir artık yollayalım ya. Yani benim başka belam yok. Bu adamla uğraşıyorum. Görüşürüz kardeşim. 17 teşekkürler. Bu arada öyle blok koyma da iyiymiş. İyiymiş, iyiymiş. Evet yatağımız şu anda var. En azından yataklı oynuyoruz bu el. Ee, adam bu arada kendi bezine temizliyor. Ne yapıyorsun kardeş Sen niye bezini temizliyorsun mesela? Neyse şöyle yapalım, blok koyalım arkadaşlar. Düşersem de geri giderim artık. Yapacak bir şey yok dediğim gibi. Korkanı çocuğu olmaz artık böyle yavaş. Ya, Bed wars videolarında düşmemle ünlüyüm sanırım. Ee, düşüyorum sürekli düşüyorum düşüyorum da duruyorum. Hani artık alışmışsınızdır arkadaşlar. Biliyorsunuz düşmek benim suçum değil. Bu benim bir ee, cezam. Tanrı tarafından verilmiş bir ceza mı arkadaşlar lütfen buna alışın Elmasa da yol yapalım ya Elmasa bir yolumuz olsun ya şu ağacın Şu kenarına böyle tutunsam Harika Buradan atlasam uf 6 9 tane elmasımız var şu anda çok iyi Çok iyi şu anda gidip Hayır Şu anda birini öldürmem gerekiyor Arkadaşlar ve bu adam kesinlikle bu sarı olacak Senin ağzına ettim Gel gel gel Allah aşkına gel Tamam harika Tamam gördüğünüz gibi eklemini attık. Yatağımız istediği kadar kırabilir. Şu anda gerçekten tek kıracağım kişi o arkadaşlar. İsterse bir sürü zırhı olsun, elmas zırh falan alsın, hiçbir sıkıntım yok. Orr. Bence ilk elde çok güzel bir şekilde kazandık arkadaşlar. Hiç elde de kazanamasak da olurdu. Evet sizlerden istediğim videoyu beğenmeniz, like atmanız, abone olmanız. Ee, ne kadar sakin oynayamasam da şu bedvarsı sizlere için video çekiyorum. Hatta yapacak bir şey yok abi tek tanıtıyorum. Gidiyorum çünkü eğlenceli değil bu mini game. Ben tekli şeyleri bunda çekeceğim. Sağ iyisi çekeceğim. Bedvars'ın varsa pu Allah belasını versin. 3000 kişi oynuyormuş. Niye oynuyorsunuz lan? Umarım, videoyu beğenmişsiniz. Umarım video beğenmişsinizdir. Umarım videoyu şikenizle bir gün hoş. görüşmek üzere değerli arkadaşlar. Discord'umuza gelebilirsiniz. Orada da sohbet muhabbet ediliyor. Video da oradan yapılıyor. Topluluk kısmımıza da gitmiyorum ya topluluk kısmından anket yapıyoruz arkadaşlar YouTube'un. E, hoşçakalın. hoşça kalın. Görüşmek üzere. Kendinizle de pek seviyorsunuz.